Merhabalar, bu videomuzda UTS sisteminden token almayı göstereceğim. UTS ana ekranına eriştikten sonra sol tarafta kullanıcı menüsünün altında sistem kullanıcısı tanımlama işlemleri sekmesine tıklıyoruz. Bu ekranda daha önceden aldığımız tokenları görebiliriz. Yeni bir token almak için sistem token hazinli IP listesi belirleme butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda IP belirliyoruz. Bu token'ı kullanılabilmesi için izinli bir IP belirlememiz gerekiyor. Eğer boş bırakırsanız bütün IP'lerden girilebilir anlamındadır. Biz burayı boş bırakmamız gerekiyor. Boş bırakarak kaydet butonuna basıyoruz ve yeni bir IP ile yeni bir token almış oluyoruz. Ben daha önceden bu TC kimlik numarasıyla token aldığım için bana ekstradan yeni bir token vermeyecekti. Sayfamı yeniliyorum ve olan token'ımı sadece son güncelleme tarihi değişiyor. Token alma işlemi bu kadar. Şimdi bu token'u HOP yazılım sistemine nasıl gireceğimizi başka bir videomuz olan HOP ile UTS entegrasyonu videomuzdan izleyebilirsiniz. Veya dökümanlar sayfasından dökümanını okuyabilirsiniz.